Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda kanalımın fragman video videosunda bulunmaktasınız. Ee, kanalımı size kısaca tanıtacağım. Evet arkadaşlar kanalımda eğlilik o mu? Oyun, eğitim, bir de eğlence videoları yayınlayacağım. Sonra işte oyun olarak şu anda seri olarak Human FIVE Flat oynuyoruz. Serisine başladık. İlk videosu geldi. Son eğitim olarak ve eğitim yaptım bir kere. Şu anda toplamda 4 videom oldu. İşte bu video beraber 5 oluyor. Destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 17 abaramız var şu anda ııı ee, desteklerinize beraber büyüyeceğiz kanalında böyle her şeyi bulabilirsiniz şöyle kendimden bahsedeyim ee, ben Tolga ha, dur dur burayı okumayacak durum ee, ben Tolga 15 yaşındayım 9. sınıf öğrencisiyim video çekmekten hoşlanıyorum evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ailemize katılmak için abone olmayı unutmayınız bildirimleri açarsanız video, aç video attığımda haberiniz olur videolardan Uh, görüşmek üzere